Herkese merhaba kanalına hoşgeldiniz. Normalde bir filmin kritiğini yapmaya çalışırken deyim yerindeyse kendime bir cephe seçerim. Filmi beğendiysem söyleyeceklerimi ona göre kurgularım. Sevdiğim taraflarını öne çıkarırım. Beğenmediyse beğenenlerin argümanlarına kontr argümanlar geliştirerek kritiğime şekil veririm. The Batman yani herhangi bir Batman değil olması gereken olabilecek tek gerçek Batman manasında The Batman bu cepheyi belirlememi neredeyse imkansız kılan filmlerden. Çünkü beni filmi beğenmeyenlerin ortasına düşürseniz hepsine filmi överek karşı çıkarım. Çok beğenenlerin ortasına düşürseniz o zaman da herkesle filmi eleştirerek kavga ederim. Çünkü filmi aynı anda hem çok sevdiğim hem de çok eleştireceğim bir sürü şeyin harman yapılmış bir hali olarak görüyorum. Hatta bu yüzden YouTube'da kritik videolarının başlıklarına baktığımda filmi çok öven bir başlık görürsem... Biraz burun kıvırıyorum. Eleştiren bir başlık görünce de ters hissiyattan yine burun kıvırıyorum. O yüzden elimden geldiğince ortada durarak bir kritik yapmaya çalışacağım. Belki eleştireceğim taraflara biraz daha ağırlık verebilirim. Sebebi de zaten büyük çoğunluğun çok övüyor olması, eleştirenlerin sesinin biraz daha az çıkması. Ve benim de her zaman daha az duyulan argümanlara ses olmak gibi bir niyetim olduğundan bu kritiğin biraz daha eleştirel olacağını tahmin edebiliyorum. Spoilerli tarafları kritiğin daha ileriki dakikalarını atmayı planlayarak ilk bahsedeceğim mevzudan başlayalım. Filmin uzunluğunun e, seyirciyi hiçbir noktasında sıkmamasına rağmen filmin zararına çalıştığını söyleyebilirim. Şöyle ki film için kafamda kritiği oluştururken filmi başından itibaren tekrar kafamda oynattığımda Filmin ilk bir saatini ve daha da önemlisi o ilk bir saatte ne kadar keyif aldığımı unutmuş olduğumu fark ettim. Sanki bir söz oldu, bir televizyon dizisinin ilk iki bölümünü tekrar hatırlıyormuş gibi oldum. Bu şundan biraz zarar veriyor filme. İlk bir saat filmin en güçlü parçasıydı çünkü. Hem atmosfer yaratmakta hem bir dünya yaratmakta hem de yeni Batman'i bize tanıtırken o tehditkar Gotham havasını muhteşem bir şekilde inşa etmekte birinci sınıf bir iş çıkarıyordu Matt Reeves. Ki kendisini çok severim. Hatta bence War of the Planet of the Apes onun ilk bir saati bugüne kadar seyrettiğim, tür fark etmeden, janra fark etmeden seyrettiğim en güzel şey olabilir. Sonraki bir saati de kötü değildi ama o ilk yarısı kadar güçlü bir şey değildi. Belki Woody Harrelson'dan disiplinli ve otoriter bir ordu generali çıkacağına pek inanmadığımdan da olabilir. Ama yok ilk bir saat başka sebeplerden dolayıdır mükemmeldi. Başka bir gün anlatırız. Benzer bir durum bu film için de söz konusu. Yine bu filmin de ilk bir saati mükemmelken film ilerledikçe bazen Matt Reeves'den ayrı sebeplerle de olsa bahsedeceğim onlardan Filmin atmosferi, hikayesi, tehditkarlığı gitgide daha azalıyor. Ha filmi bütün olarak değerlendirmek gerekirse rotunda okuduğum 17 tane acımasız eleştirinin beni filmin kötü olduğuna ikna edemediğini söylemeliyim. Filmin son derece iyi bir film olduğunu düşünüyorum ama... Misal e, filmin biraz da standart süper kahraman filmi konusunun 3 saati doldurabilecek yeterlilikte olduğundan pek değilim. Ayrıca filmde ilginçtir. Bir süper kahraman filmi olmasına rağmen bir araba takibi sahnesinden, e, iyi bir sahneydi bu arada ayrı mesele. E, araba takibi sahnesi ve sondaki çatışma dışında aksiyon sahnesi neredeyse yok gibi. Bu arada evde film filmsetmeye alışmış olduğum için o araba takip sahnesinde elim sürekli sanki önümde bir klavye varmış gibi geri tuşuna basmak için gayri ihtiyari havaya kalktı. Çünkü karambol bir sahne izlediğim zaman hemen geri alırım. Sinemada geri alma lüksüm olmadığı için o araba takip sahnesi tam olarak özümseyebildiğim bir sahne olamadı. Belki yaşlandığım için artık çok hızlı sahneleri takipte zorlanıyor da olabilirim. Ya da belki de Reeves gerçekten de biraz karambele düştü bilemeyeceğim. Yani siz de o sahne için fikrinizi yazabilirsiniz. Ama ben bu fikirde yalnız olmadığımı biliyorum. Aksiyondan devam edelim. Reeves'in bazı tercihleri aksiyonu zaten neredeyse imkansızlaştırıyor. Bu Batman'in daha iki serilik acemi bir Batman olmasına rağmen önceki Batman'lerin bile sahip olmadığı sihirli bir armor'a, bir zırha sahip olması, hiçbir kurşun geçirmediği gibi sendel etmemesi, yani suratı açıkta olmasına rağmen üstelik bu mevzuya birazdan yine geleceğim. Bu sihirli zırh yüzünden aksiyon sahnelerinin çok bir manası olmuyor. Çünkü makineli tüfek ateşi karşısında bile rahatça yürüdüğünü görünce yani kahramanın tehdit altında olduğu fikri bize geçmiyor. Sahneden aldığımız şey cool bir görsel. Yani bu da çok güzel doğru ve filmin sunduğu pek çok başka şey de var. Ama aksiyonsuzluk, tehlikesizlik, bir süre sonra Reeves'in ilk bir saati yarattığı mükemmel atmosferin verdiği keyfi azaltıyor. Oysa filmin Batman'i iki senelik acemi bir Batman yapması ve bunun üstünde gittiği bazı sahneler bence filmin en güzel tercihlerinden biri olmuş. Daha az zamazingosu var, e, grapple gununu çok az kullanıyor, yüksekten atlarken çekinerek bunu yapıyor ve kanat kullanmak yerine para diving yapıyor. O para diving sahnesinde yani ''Nasıl zarar görmeden inecek ki bu şimdi?'' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani önceki Batman'lerde bu olmazdı. Çünkü herhangi bir tehlike yaşamadan şak diye ineceklerini belirdik. Ya da zaten binadan atlar ve birden yok olurdu. Yani burada paldır küldür etrafa çarpa çarpa düşmesi aslında acemi ve kırılgan bir Batman yaratmaya amaçladıklarını gösteriyor. O yüzden bu sahneler filmin en yüksek anlarını oluştururken Robocop'a dönüştüğü anlarda ya bu amaca ters düşüyor ve hafif uyumsuzluk yarattığı gibi aksiyon hissiyatını da azaltıyor. İyi tercihlerden devam edeceksek, Reels'in sonunda Batman'i önceki film canlandırmalarından farklı olarak yani cool olması için illa şak diye bildiren, pat diye yok olan biri yapmaktansa gerektiğinde koridorda insanlar arasında yürüyen, odada bir sürü insan arasında birden yok olamayan normal bir insana dönüştürmüş olması bunu gördüğümü o kadar mutluyum ki bu normalleşme illa Adam West'in Batman'i gibi komikleştirmek zorunda değil. Bu filmde gayet iyi beceriliyor. Gerçi sonraki filmlerde yine ninjamsı bir şekilde yok olma numarası çekecektir biliyoruz ama şimdilik sahip olduğumda mutlu olmaya devam edeceğim. Diğer iyi bir tercih sonunda Batman'e gerçekten dedektiflik yaptırmaları. Gerçi o sihirli kontak lens teknolojisiyle ve çok da karmaşık olmayan genel gizemle öyle çok büyük bir dedektiflik yapmak zorunda kalmadı. Ki zaten Riddler filmin ilham kaynaklarından biri olan Seven'daki gibi yine kendi kendisini yakalattırdı. Ama gördüğümüz kadar dedektiflik de güzeldi. Bu noktada Riddler'ın bilmecelerinden ve sesteş esprilerin başka dile çevrilirken yok olmasından bahsettiğim bir bölüm vardı. Kritik çok uzadı o yüzden sildim. Ama şu kadarcık söylemek de yeteneyim. Daha doğrusu soru olsun. Siz de esprilerinin çevirince ilginçliklerini, komikliğini kaybettiğini düşünüyor musunuz? Yani yazarsanız çok sevinirim. Yalnız bu sesteş kelime esprisi mevzusundan bağımsız olarak Riddler'ın bilmeceleri o ilk çok eğlenceli hallerinden sonra epey bir ivme kaybettiler. Bilmece özürlü olmama rağmen duyduğum anda şak diye tahmin edebileceğim kadar kolaylaştılar. Hatta o kanatlı fare bilmecesinde yani ilk aklına gelen şey yani yarasadır. Yani, ha şimdi yarasa diyecekler, haşim diyecekler diye bekledim bekledim demediler. Hikaye dememelerini dikti ediyordu o yüzden demediler. E ama yani dünyanın en iyi dedektifi de hele bir de yarasa kostümü içindeyken yani uçan fare ki aslında o uçan sıçan ama neyse uçan farenin aklına yarasayı getirmemesi yani inandırıcılığı biraz düşürdü. Robert Pattinson'a gelince bu çocuğun Batman için ilk seçildiğinde verilen saçma sapat tepkilere hiç anlam verememiştim. Yani bence çok iyi bir oyuncudur. Seçildiğinde de bunu yazmıştım Twitter'da. Fakat film ve Matt Reeves perdesini kullanmamayı tercih etmiş. Yani hikaye biraz bunu dikte etmiş olabilir kabul ediyorum. Ama yani film boyunca sadece tek bir ruh hali, tek bir surat ifadesi kullanacaktıysa yani o zaman iyi bir oyuncuya da gerek yoktu. Moody... İmo bir Batman, yani bir de bu sanki yeterince anlamamışız diye Kurt Cobain'le daha da bir kafamıza kakılan depresiflikte bir Batman ve aynı şekilde bir Bruce Wayne'den başka bir şey seyredemedik. İşin ilginci, Pattinson önceki Batman yönetmenlerinden Nolan'ın tenetinde zengin ve biraz şımarık bir burjuvayı oynarken aslında iyi bir Bruce Wayne olabileceğini de göstermişti. Belki de o yüzden seçtiler hatta. Oysa buradaki Bruce Wayne, Batman'de aynı karakterde yine imo olarak durdu. Sonraki filmlerde karakteri geliştireceklerdir eminim. Ama bu film için biraz eksiklik oldu. Karakterden devam edelim. Ee, bu kritik için aldığım ilk ses notlarından birinde filmde karakter gelişiminin zayıf olduğundan bahsetmişim. Ama sonra okuduklarımdan, izlediklerimden de hareketle bu karakter gelişiminin belirgin olduğunu kabul ettim. Ama hala bazı açılardan oldukça zayıf olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, eğer bu gelişim filmin alt metinlerinden biri olsaydı tamam. Bunun için verilen her ipucu gayet net, rahatlıkla anlaşılabilir. Ama karakter gelişimi bir filmin alt metni olmaz. İlk seyrettiğinde hemen görebileceğin filmin ana konularından biri olmalıdır. Karakterin nereden nereye geldiği, karakterin başta nasıl biri olduğu ve ona göre nasıl davrandığı Sonra nasıl bir değişimden geçirerek hangi karaktere ulaştı ve şimdiki karakterine göre de şimdi nasıl davrandı, bu filmin üst hikayesidir. Yani nasıl ki aksiyon sahnesinde bir alt metin okuması yapmadan izleyebiliyorsanız bunu da öyle görebilmelisiniz. Tamam burada Batman ilk başlarda ben intikamım diyen amacı suçlu pataklamaktan ibaret olan bu yüzden sivilleri bile korkutan bir karakterken ve iki senede Gatın'da hiçbir iyiye gidişi sağlayamamışken Sonra Riddler'ın kendisini ortağı zannettiğini duyunca ve Riddler'ın bir tetikçisinden de ''Ben intikamım'' lafını da duyunca kafası da dank ediyor. Ha benim bu insanlardan ne farkım var ki?'' deyip intikamcılığı, öfkeyi bir kenara atıp umut ışığı olmaya karar veriyor. Ve bunu da bir işaret fişiği ateşleyerek arkasında insanları da sürükleyip kurtararak görselleştiriyor. Dediğim gibi evet gayet belirgin. Ama filmi seyrederken hemen görünebiliyor mu? Çok emin değilim. Misal, filmin başındaki Batman'i alsanız ve filmin sonuna koysanız. Yani işte film boyunca geçirdiği karakter gelişimini yaşamamış halini filmin sonuna koysanız o insanlara yardım etmeyecek midir? Yoo, edecektir. O zaman davranışlarında nasıl bir değişiklik var ki? Aslında yok. Yani Reeves buna niyetlenmiş, kendince açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyor bu gelişimi. Ve epey bir insan da öyle düşünüyor zaten. Ama biraz kağıt üstünde kaldığını düşünüyorum. Yani siz ne dersiniz? Karakter gelişimini ne kadar belirgin işlediklerini düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Son olarak şu PG-13 Rating'in filmi ne kadar köşeye sıkıştırdığından, elini konunu bağladığından biraz bahsedip kritiği bitireyim. Şimdi film o en başarılı ilk bir saatinden de başlayarak çok tehlikeli, korkutucu bir atmosfer yaratıyor. Yani bu konuda Reeves'in elini öpmek lazım. Yalnız stüdyonun PG-13 reyting zorlamasından bütün vahşet, gore kameranın görmediği açılarda gerçekleşiyor. Batman'in suçlu pataklaması, Redler'in cinayetleri hep kameranın altında ya da zaten direkt atlanarak gösteriliyor. Daha doğrusu gösterilmiyor. İlk başlarda bu bir sorun yaratmıyor. Yani vahşetin gösterilmektense iddia ediliyor olması, fikren veriliyor olması yetiyor. Ama bir süre sonra bu yeterlilik gücünü kaybediyor. Sürekli görmemek, gizlemek bir süre sonra o tehdit atmosferini aşındırmaya başlıyor. Hatta bazı anlarda ne olduğunu bile anlamakta zorlanmamıza sebep oluyor. Misal Gordon'ın amirinin şu kafasının etrafında fare labirenti olan yani onun nasıl ölmüş olduğuna dair yani ilk başlarda ben çözemedim ne olduğunu. Yani kastım illa kan, vahşet görmek zorunda olduğumuz değil. Ama bir yerden sonra... ...sürekli bunları sakladığında artık sakladığın çok belirgin hale gelmeye başlıyor. Zaten Batman'in zarar görmeyen bir uçuk kaçık zırhı var. Aksiyon hissi az, aksiyon sahnesi de az. Yani Gor'un da tamamen kısınca sadece o atmosfer yetmiyor. Yetmediği gibi o atmosferin tehlikeli hissiyatını da azaltıyor. Stüdyonun aman herkes seyredebilsin yanıda bazen hikayeyi de zarar veriyor. Misal Colin Farrell, Penguin'in alameti farikalarından biri olan... Puro içmeyi çok istemiş. Hatta bunun için neredeyse kavga ettim diyor. Ama yok stüdyo izin vermemiş. Hiç hikayeye zarar. Başka bir örnek, kafasının etrafında sol misali bir kapan kurulmuş olan savcının öldüğü an. Yani sadece kafayı havaya uçuramamışlar. Çünkü çok vahşi bir görüntü olur. İşte aman ar reyting olur diye kocaman bir patlama koymuşlar kan görmeyelim diye. Ama işte patlama koyunca da bu sefer de başka bir saçmalık beliriyor. Yani niye Batman 10 santim uzaktayken hele bir de kendisine 20 metre uzağa fırlatan bir patlamada? Suratı bile açıkken niye hiç zarar görmüyor? Oysa bu sahne mantıken sadece savcının kafasının patlamasıyla Batman'in de işte ses, ışık, belki biraz da patlamanın çapının hafif büyük olmasından dolayı düşerek bayılması ve polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alınmasıyla bitmeliydi. Hikaye Batman'in altına alınmasını dikte ettiği için söylüyorum, yoksa aslında gayet o an kaçabilir dedi. Yani sırf R rating almamak için, sahneyi epey bir komik değiştirmek zorunda kalmışlar. Bir de tersten bakacak olursak, aslında PG-13'ü zorlayan sahneler de vardı. Yine sadece fikren ve sesle verilen bir şinde sahnesinde, Anika'nın boğularak öldürülmesi ve ölüm çığlığı beni gayet korkutan, rahatsız eden bir sahne olmuştu. Bu sahne yüzünden bu filme R-Rating verilmeliydi diyenler de var. Yani i̇ki arada bir derede kalmış, öyle çok çocuk dostu bir film olmadığı halde stüdyonun da usluluk şartıyla tehlikeli bir dünya inşa etmek zorunda kalmış yani Başlarda on numara bir şekilde başarırken sonrasında şu anika bölümü hariç gitgide daha düştüğünü söyleyebilirim. Tafasa uzatmayayım. Ee, sonuç olarak zaten izleyicinin da mutlu edecek şekilde Üç saat kimseyi hiçbir şekilde sıkmadan Reeves'in son derece usta rejisi, senaryosu ve görüntü yönetmeninin başarılı çabasıyla beraber neredeyse her şeyi anlatılmış Batman'e olsun bir de böyle izleyelim diyebileceğimiz güzel bir seyirlik olmuş. Hatta büyük olasılıkların kendi varlığındansa sonra gelecek filmler için iyi bir basamak olduğunu da söyleyebiliriz. Burton ve Snyder'ın doğaüstü kötülerinin dünyasındansa Nolan'ın gerçekçi dünyasını işlediği için biraz köşeye sıkışmış olsa da yani Poison Ivy, Krug ve bilimum doğaüstü kötüleri işleyemeyeceğinden dolayı işte Joker'la, 200'le, onlarla yeterince ilginç bir seri yakalayabileceklerini ama bunu yaparken de Dark Knight'ın tekrarına düşmemek için epey bir çaba sarf edeceklerini şimdiden görebiliyoruz. Bu sebeple bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen ısırgemeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Cemak gününüzdeyseniz Patreon hesabımı da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın.